Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Huawei MateBook 14 modelini inceleyeceğiz. Huawei'nin genellikle iş bilgisayarı konusunda zaten rakipsiz olduğunu biliyoruz. İşte farklı modellerle karşımıza çıkıyor. Kimisi 14 inç, 15 inç ekrana sahip oluyor. Zaten iddialı bir model olduğunu da biliyoruz. MateBook 14 modeli de yine hem tasarım anlamında hem de güç anlamında iddialı model arasında yer alıyor. İlk olarak cihazın tasarım detaylarıyla başlayalım. Sonradan teknik özellikler tarafıyla videoya devam edeceğiz. Cihazın tasarımına baktığımız zaman yine klavye tarafında Huawei modellerine alışık olduğumuz bir tasarım anlayışı hakim. Geniş bir touchpad alanımız var. Bu touchpad alanının üst tarafında ise yine gömülü bir klavye bulunuyor. Bu klavyede kullanıcıların en çok dikkatini çeken nokta ise kamera tuşu. Bu kamera tuşunun güvenlik anlamında önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mesela bir bilgisayarınıza virüs girmesi durumunda ya da kötü amaçlı bir yazılım girmesi durumunda kullanıcılar genellikle kamerasının izlenip izlenmediğine dair şüpheler içerisinde oluyor. Bazen klavyenin üst tarafta olduğu modellerde mesela Kullanıcılar işte klavyeye bant çekmek olsun, ilkel yöntemlere başvuruyorlar. Ama Huawei'nin kamerayı tuşun içerisine gizlemesi önemli bir şey. Ne yaparsınız? Direkt tuşa basarsınız. Kamera direkt içe gömülür. Bu şekilde içiniz rahat eder. Bunun dışında cihazın ekranına baktığımızda son derece ince çerçevelere sahip bir panel bizleri karşılıyor. Zaten kamera ekranın üst tarafında olmadığı için bu da çerçevelerin ince olmasında önemli bir rol oynamış. Sağına ve soluna baktığımızda ise işte sol tarafında HDMI girişi, kulaklık mikrofon girişi ve... Type-C girişi bizleri karşılıyor. Sağ tarafına baktığımızda ise iki tane USB Tip-A girişinin olduğunu belirtelim. Bu Type-C girişi sayesinde bilgisayarınızı kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Type-C girişine sahip bir kulaklığınız varsa yine bu giriş üzerinden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cihazın klavye tarafına yine baktığımızda güç açma kapama tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu bizleri karşılıyor. Bu parmak izi okuyucu da yine güvenlik anlamında önemli bir işleve sahip. Zaten genellikle Huawei'nin laptoplarına baktığımızda bu parmak izi okuyucusuna alışık olduğumuzu söyleyebiliriz. Huawei'de yine MateBook 14 modelinde de bu parmak izi okuyucu sensörünü ihmal etmemiş. Şimdi gelelim Huawei MateBook 14 modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. 14 inçlik IPS ile bizleri karşılayan modelin 2160'a 1440 çözünürlüğünde bir ekrana sahip olduğunu belirtelim. Aynı zamanda bu ekranın en boy oranı ise 3 e 2 İşlemci tarafında ise Ryzen 5 5500U işlemcisi mevcut. Bu işlemciye ise AMD Radeon Graphics eşlik ediyor. Windows 11 işletim sistemi ile gelen model 16 GB RAM ve 512 GB SSD'ye sahip. Kamera tarafında ise 720 pli keştiği bir kameranın bizleri karşılığını söyleyelim. Bu kamera testine de videonun ilerleyen kısımlarında geçeceğiz. Onun dışında bağlantı tarafında da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 sürümlerini desteklediğini de belirtelim. Evet şimdi gelelim Huawei MateBook 14 modeliyle yaşadığımız deneyime. Üzerinde bulundurduğu Ryzen 5 5500U işlemcisi güçlü bir işlemci neden biz bu işlemci ile testler yaptık oyun testleri yaptık bu bir oyuncu bilgisayarı değil yani siz yüksek gereksinim isteyen oyunları bu laptop ile oynayamazsınız ama günün sonunda baktığımızda Valorant CSGO gibi oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz çünkü işte Valorant gibi oyunlar işlemci odaklı ve biz de işlemcisi güçlü olan bir laptop kullanıyoruz. Bu yüzden Valorant oyununda yaptığımız testlerde yüksek FPS değeri verdiğini, en azından günü kurtaracak değerler verdiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden bu bir iş bilgisayarı olsa bile oyun tarafında da beklentiyi karşılayacak özelliklere sahip. RAM ve depolama tarafına baktığımızda ise 16 GB RAM ve 512 GB'lık bir SSD'nin olduğunu söyleyelim. 16 GB RAM zaten fazlasıyla yetiyor çünkü ön belleği fazla donduran işlemler yaptığımızda bir ofis işleri olsun, Word olsun, PowerPoint olsun, Excel olsun bunun gibi programlar kullandığımızda aynı zamanda bununla birlikte çoklu işler yaptığımızda işte arka planda farklı uygulamaların çalışması olsun o konuda RAM tarafında hiçbir sıkışma olmuyor. Yani hiçbir şekilde donmanın olmadığı bir bilgisayar kullanıyoruz. Depolama tarafının da 512 GB'lık SSD olması önemli bir avantaj. Zaten genellikle iş bilgisayarlarında 256'lık kapasiteler kullanılıyor. Çünkü biliyorsunuz oyun bilgisayarı olmadığı için hani depolamasını kullanabileceğiniz alanlar kısıtlı. Ama 512 GB'lık bir SSD... Fazlasıyla yeter ki üstüne uzun süreli kullanımda uzun vadeli kullanımda da sizi sıkıntıya sokmaz. Neden diye soracak olursanız zaten hani performans olarak bekleyeni karşılayan bir laptop olduğu için alırsınız uzun yıllar kullanırsınız. Ve zamanla depolamanız olabilir ama 512 GB'lik SSD tam bu anda devreye giriyor ve sizi uzun yıllar karşılayacak bile bir kapasiteden bahsedebiliriz. Gelelim Huawei MateBook 14 modelinin mobilite anlamında bizlere sağladığı faydalara. Bir kere çok hafif bir cihaz ortalama 1.5 kiloluk bir cihazdan bahsedebiliriz ve yanınızda bir şarj altya bile taşımanıza gerek kalmıyor. Zaten o konuyu da değineceğim. Yanınıza sadece bilgisayar almanız yeterli oluyor. Pil tarafında da zaten testlerimizi yaptık o konuya da değineceğiz. Cihaz hafif demiştik. Çantamızı aldığımızda hani bir laptop taşıdığımız bile belli olmuyor. Bir kafeye gittiniz bir yerde uzaktan çalışıyorsunuz ya da bir derse girmeniz gerek ya da zoom üzerinde bir toplantıya girmeniz gerekiyor. Laptopunuzu kolaylıkla çıkartıp işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Şarj konusunda sorun yaşamıyorsunuz. Onun dışına taşınabilir bir model olduğunu da belirtmiştik. Bu konuda Huawei MateBook 14 mobilte bakımından ihtiyaçlarınızı karşılayacak yönde. Şimdi gelelim Huawei MateBook 14 modelinde pil tarafında yaşadığımız deneyime. İçerisinde 56 Watt saati bir pil bulunuyor. Biz PCMark testleri de yaptık ve rahatlıkla bir günü karşılayabileceğiniz bir pil ömrü bize çıktı. Hani diyelim ki sabahtan çıktınız ve şarjınız full yanınıza şarj aletini almanıza dahi gerek yok. Şarj tarafına baktığımızda ise 10 Watt'lık bir adaptör bizleri karşılıyor. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten gayet hızlı şarj olan bir model olduğunu sizlere belirtelim. Gelelim Huawei MateBook 14 modelinin hoparlör tarafında bizlere sunduklarına. Üzerinde ikili hoparlör bulunuyor. Aynı zamanda zoom gibi görüşmeler için ise 4 tane gürültü engelleyici mikrofon bulunuyor. Yani bir zoom toplantısı yapacaksınız ya da bir görüntülü görüşme yapacaksınız. Kulaklık dahi kullanmanıza gerek kalmadan bu görüşmeleri yapabilirsiniz. Çünkü bu 4 mikrofon gürültüyü engelleme açısından önemli. İlk olarak bir hoparlör testine bakalım sonra incelememize devam edeceğiz. Hoparlör testini tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz bir de kamera ve mikrofon tarafında bizlere nasıl performans sunuyor onlara bakalım. Evet arkadaşlar şu anda beni Huawei MateBook 14 modelinin kamerasından görüyorsunuz. Ve sesimi de cihazın üzerinde bulunan gürültü engelleyici mikrofonlar sayesinde duyuyorsunuz. Yani biriyle bir görüşme yaptığınız zaman karşı taraf sizin sesinizi bu şekilde duyacak ve görüntünüzü de bu şekilde görecek. Cihazın özelliklerinden bahsettik, bize sunduğu deneyimden bahsettik, sunduklarından bahsettik. Genel olarak bir toparlayacak olursak bu laptop kimlere hitap ediyor? Bu laptop eğer iş bilgisayarı arıyorsanız ve diyorsanız ki ben bu laptopu aldım uzun bir süre kullanayım. Pil tarafında bana sorun yaşatmasın, hoparlöründen iyi ses versin, mikrofonu gürültüleri almasın, ekran tarafında yüksek çözünürlük sunsun. Eğer bunun gibi beklentileriniz varsa Huawei MateBook 14 tam size göre. Ekranın 14 inç olması da zaten mobil anlamında önemli bir katkı sağlamış. Fiyatına bakacak olursak Huawei'nin resmi sitesinde ortalama olarak 15.000 TL'lik bir fiyat etiketinin bizleri karşılığını görmekteyiz. Tabii ki bu ürünün yanında hediyeleri de mevcut. Yani Huawei Matebook 14 modelini satarken kampanyalarla geliyor bize. Bu modeli aldığınızda Huawei Soundjoy Bluetooth hoparlör 10 TL'ye geliyor. Yanında zaten mouse hediyesi de var. Şu anlık kampanyaya göre... Yani ortalama 15.000 TL'ye 2.000-2.500 TL civarında satılan bir Bluetooth hoparlörü 10 TL'ye almış oluyorsunuz. Hem de mouse size hediye olarak geliyor. Bu yüzden 15.000 TL'lik fiyatın yanında verdiği hediyelere göre uygun olduğunu söyleyebiliriz. Zaten piyasadaki iş bilgisayarlarına baktığımızda Ryzen 5 5500 işlemcisini kullandığını düşünürsek 16 GB RAM 512 GB SSD ile geldiğini düşünürsek piyasaya göre uygun bir fiyatın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu fiyat etiketi ve Huawei'nin resmi sitesinde sunduğu kampanyalar bu videoyu çektiğimiz tarihte Huawei'nin sitesinde görünüyor. Yani belki ileride daha iyi kampanyalar olabilir, fiyatı belki düşebilir, yükselebilir. Bu yüzden Matebook 14 modelini satın almanız için Huawei'nin resmi sitesine bakmanızda fayda var. Bu videomuzda sizler için Huawei MateBook 14 modelini inceledik. Eğer bu model hakkında kafanıza takılan bir soru varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Biz de sizin yorumlarınızı okuyacağız, hepsini değerlendireceğiz ve yanıt vereceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.